Evet Saat Delinmiş olan parçayı alıyorsunuz arkadaşlar Yapıştırılması hakkında bilgi vereceğiz Saat mekanizmasını alıyorsunuz Arkadan Delin olduğu yerden saat mekanizmasını yerleştirdikten sonra Önden Vidasıyla Sabitliyorsunuz Basit bir şekilde sabitledikten sonra sıkı, Sıkıca olmasına dikkat ediyorsunuz Bunun sıkı olması önemli arkadaşlar daha sonra sırasıyla bunları yerlerine oturturuyorsunuz. Evet. Güzelce şu an ben sıkmadığım için biraz oynuyor. İyice sıkıldığı zaman oynamayacak. Bunlar bu şekilde. Bantlarımız böyle. Yapıştırılırken arkasına kalınlık olsun diye bunlardan gönderdik. Her parçasını 1, 2, 3 buralara yapıştırıyorsunuz. Bantlarla daha sonradan bu ara.